Peki ben bazen zorlanıyorum ben çok iyiyim çok mükemmelim demiyorum öyle bir şeyim yok öyle bir iddiam yok. Yani. İyi olma çabasında bir insanım diyorum ee, ama karşılaşamıyorsunuz işte aile olarak da etrafınızda da hani çalıştığınız iş yerinde de bu noktada siz insanlara danışmanlık veriyorsunuz Tabi Tabii yardımcı mi? oluyoruz. İşte e, bence bizim nedir ben öğrenmek istiyorum. Toplum ben mesela şu an son zamanlarda son 2-3 yılda tabii ki sizin çok daha doneleriniz vardır. İnsanların bizim kendi öz kültürümüzden uzaklaştığını görüyorum. İşte saygı, sevgi, hani hoşgörü tamam. böyle bir şey görüyorum. hani Şimdi, Bu da beni toplum olarak kaygılandırıyor. Benim Şimdi tane toplum olarak var. şu şekilde yani toplumda şöyle bir şey var. Öfkelenenin, evet, bağıranın, evet. Aha, evet. ağlayanın, evet, işte tehdit edenin evet. işi kolay yapılıyor. İşte, ha, Temel yani nokta bu. Orada ben sıkıntı yaşıyorum işte. Benim çocuklarımda sıkıntı yaşayacak. İşte siz Çünkü ne yap siz işte. yapacaksınız? Öncelikle başta çocuklarınızı ve kendinizi evet. ve karşı muhatabınızı hı hı. yani size tehdit ya da öfkeyle ya da bağırarak evet. bir iş yaptırmaya çalıştığında mesela trafikte biri küfür evet. ediyordu. Evet. Ben dedim ki küfür bilmiyorum dedim. Evet. Adam evet. ne oldu? Tahbir icai zınk diye kaldı, utandı. mahcup oldu, evet. utandı. utandı. Amı dedim kusurumu biliyorum dedim. Hı hı. Evet. Ya abi dikkat etseydin de şöyle dedi. Evet etseydim. Ya ben ölseydim de filan falan. Ölmedin dedim. Hı hı. Ben e, üzülüyorum. Keşke hı hı. ya ya ölseydin ne yapardık dedim. Hı hı. Ne yapardık? Çok hı hı. büyük bir ağır sorumluluk. Çok. İşte trafikteki hı hı. bir kusurumu e, hı hı. vites e, küçülterek hı hı. onu durdurdum. Önce küfür bilmiyorum dedim. Evet. Onu kendi deplasmandan kendi alanıma çektim. Biz evet. medeni insanlarız dedim. Tabii, Konuşabiliriz dedim. Ay, öyle, öyle. Ben kusurumu evet. kabul ediyorum dedim. Evet. İşte olmadığına göre böyle bir ölüm vakası veya büyük kaza ikimiz de durabildik bin şükür. Evet. Şimdi geçmişi değiştiremeyiz dedim. Ben de hatamı anladım. O şekilde yani. Anlatabildim hı hı. mi? Başka bir zamanda şöyle bir durum oldu. Benim suçsuz karşı tarafın suçlu olduğu bir durumda onun anlayacağı şekilde bak arabanı düzgün sür kaza olacaktı diye bağırdığımda yürü git falan diyene ya dedim nereye gidiyorum konuşalım ben medeni bir insanım dedim. <gülüyor> ee, bir olayı konuşalım gideceğim zaten dedim. Evet. Adam sakin dedi. Işte. Ben evet. sadece hı hı. olayı anlatıyorum. Aslında bugünün hı hı. özetini söyleyeyim mi? Karı kocalar, evet. eşler, evet. çiftler, Hı -hı. işte ebeveynler, Hı -hı. bireyler, Hı -hı. iş yaşamındaki herkes. Evet. Şu dünyada Hı -hı. sizin tasavvuftaki tabirinizde insan olarak, Hı -hı. İnsan. insan olmak isteyen, Hı -hı. insanca yaşamak Hı -hı. isteyen herkes Hı -hı. olayı konuşmalı, kişiliğe karışmamalı, yok. kişiliğe saldırmamalı. Evet. O kişiliğe saldırdığımızda, insanı yok ettiğimizde, Hı -hı. insanın, Karakterine saldırdığımızda, ailesine küfrettiğimizde biz kimle konuşacağız? Hı -hı. Muhatap yok ki. Evet. Anlatabildim evet. mi? Muhatap Anmaz kabul bir etmek bir için evet. olayı tarif etmek, Hı -hı. konuşmak, meramını anlatmak, Hı -hı. çözüm Hı -hı. için karşı tarafa Hı -hı. fırsat vermek lazım. Yani kafasına silah dayayarak insanlara bir iş yaptıramayız. Yok, Tabii. O yüzden Konuşalım, ben diliyle yani, yani bu bardakların siyah olmasından örnek rahatsız oldum. Ben renkli bardaklarla pozitif enerji alıyorum. Buna inanıyorum. Bilim şunu diyor dersiniz. Belki bir yıl sonra bu bardakları değiştirirler. Evet. Ama evet. çocuk gibi tutturmamak lazım. Mavi bardak istiyorum, mavi bardak istiyorum. Hı -hı. Buraya ben hükmedemem. Çünkü burası benim değil. Anlatabildim Hı -hı. mi? Yani demek ki olayı konuş... Size çok e, görev düşüyor tabii Kesinlikle. Biz kişilere yani. e, nasıl ki... Ehliyet alan, hı hı. almaya çalışan kişiler, hı hı. sürücü okullarında arabayı sürme hı hı. eğitimleri hı hı. alıyor. Hı hı. Biz de Aile evlilik hı hı. danışmanları, psikologlar olarak hı hı. kişilerin hayatlarında, hı. direksiyonlarında, keçi yollarında, hı hı. otobanlarda nasıl yol alacak hı hı. onu öğretiyoruz. Onu işte. gösteriyoruz. Hı hı. Tamamen bilimle. Başarılı da oluyorsunuz. Evet başarılı. mutlaka. Ben e, %100 eminim sizin Tabii. başarılı olduğunuzda. Başarısız da. oldu. Başarısız kimler oluyor? Evet. Seanslara Çok devam etmeyen yayınlar. kişiler. Ha, Biz her daim, bitmeyelim. hemen hemen her daim. %99,9 başarılıyız. Hı. Bizi aşan konularda da başka psikiyatr, tıp uzmanları veya konunun uzmanlarıyla entegre birlikte yönlendiriyoruz.